Son videomda hastalanmak üzere olduğunu söylemiştim. Hakikaten hastalandım. Domuz gribi galiba bu seferde yaşadığım şey. Evinizde küçük bir çocuk varsa kreşe gidip gelen hastalıklarına kaçmak mümkün değil. Neyse tekrar karşınızdayım. Çok sayıda insan geçmiş olsun dileklerini aktardılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün konumuz kripto ve maalesef bitcoin dışındaki kripto para yatırımcılarına pek iyi haberlerim yok. Eğer ethereum'a yatırım yapmışsanız haberlerim biraz daha da kötü. Neden bahsediyorum bugün? Regülasyondan bahsediyorum. Daha önce yayınladığım videoda kripto paraların değerlerinin yükselmesi için 3 tane temel faktörler bir değişim olması gerektiğini söylemiştim. Bunlardan bir tanesi kullanım alanlarının genişlemesi, adaptasyon talebin artması. İkincisi Amerika Merkez Bankası, FED'in para politikalarını biraz gevşetmesi, para bolluğu ve üçüncüsü de Eğer regülasyon olmazsa diğer ikisinin de önemi aslında bir hala az oluyor. Çünkü para bol da olsa kripto tarafındaki adaptasyon artsa da regülasyon izin vermediği sürece Amerika'daki özellikle büyük fonların kripto yatırım yapması mümkün değil. Ve bu kripto regülasyonu meselesi çok uzamış bir mesele. Şimdi galiba özellikle FTX rezalatıyla yaşananlar, işte belki böyle bir hayırlı sonucu olur. Regülasyonu hızlandıracak gibi gözüküyor. Fakat bu regülasyonun hızlanması kimlerin işine gelir? Hangi kripto yatırımcıları sevinir? Hangileri üzülür? İşte orası biraz tartışmalı. Yanılmıyorsam dün Amerikan Cumhuriyetçi Milletvekili Cynthia Lumis CoinDesk'e bir röportaj verdi. Ve bu röportaj çok önemli bize için. Çünkü Cynthia Hanım Demokrat Milletvekili Kirsten Jill ile beraber Responsible Financial Innovation Act. Yani kısacası kripto para yasasını Amerikan Parlamentosuna getiren iki hanımefendi. Bu yasa çok önemli çünkü burada iki partinin işbirliği var. İki hanımefendi de kripto paraları destek diyorlar. Zaten kanun ismi de hoş Responsible Financial Innovation Act. Yani diyorlar ki biz finansal inovasyonları seviyoruz bu tip yenilikleri açığız ama burada sorumlulukların net olması gerekiyor. Bu için bir kanuna ihtiyacımız var. İşte böyle bir kanunla uzun zamandır boğuşup milletvekilini ikna etmeye çalışıyorlar. Diyorlar ki şimdi hızlanabiliriz çünkü galiba artık kanunun ne kadar gerekli olduğu netleşmiş durumda. Hatta röportajın bir yerinde Cynthia Lumis diyor ki eğer bu kanun geçmiş olsaydı bu FTX ezaatinde yaşamamış olur. Daha haber bahsetmiştim bir videomda. Ben bu kanun önerisinin genel hatlarıyla oldukça olumlu bulundum. Yalnız bir tane kırılma noktası var. O da hangi kripto paranın bir emtia, hangi kripto paranın ise bir menkul değer gibi işlem görmesi gerektiği. Şimdi belki bazılarınız şöyle söylüyor ya bana ne kripto paraya emtia mı demişler yoksa menkul değer mi kripto para kripto paradır. Öyle değil. Çünkü bir kripto para eğer menkul değer olarak değerlendirilirse Amerika'nın sermaye piyasası kurul sekin kurallarına tabi oluyor. O zaman o kripto paranın başı bir hayli derde giriyor. Ne gibi dertlere giriyor bunu videonun sonunda anlatacağım. Öte yandan eğer bir kripto para bir emtia olarak kabul edilirse CFTC regulasyonuna tabi oluyor. Commodity Futures Trading Commission yani MTA Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu. Ve onun kuralları biraz daha farklı, biraz daha iyi aslında. Peki bir kripto paranın MTA mı yoksa menkul değer mi olduğunu hangi kritere göre belirleyebiliriz? Bu konuda aslında birkaç şey konuşuyor. Bunlardan bir tanesi Huawei testi denilen test. Huawei Test nedir detaylarına biraz baktım. Huawei Test, Amerikan üst mahkemelerinin bir varlığın, bir menkul değer mi yoksa MTA mı olduğu konusu değerlendirirken başvurdukları temel test. Ve eğer o test pozitif geçerse sermaye piyasası kanunu 1933 ve sermaye piyasası kanunu 1934'de tabi oluyor. O menkul değer. Nedir peki özü? Özü şöyle. Bir işletme yatırdığınız paradan kar bekliyorsanız o bir menkul değerdir. Hisse senetleri o yüzden bir menkul değerdir. Borç bonuları o yüzden bir menkul değerdir. Böyle baktığımızda Bitcoin ve Ethereum arasındaki farklılık bayağı bariz şekilde ortaya çıkıyor. Ethereum uzun zamandır beklenen merge sürecini tamamladıktan sonra artık biliyorsunuz Proof of work'tan Proof of stake e geçti. Yani ne demek bu? Proof of Stake demek aslında insanlar gelecekler Ethereum Ethereum'larını bir yere yatıracaklar. Ethereum'larını oraya yatırıp uzun süre geri çekmedikleri için ödüllendirilecekler. Yani Ethereum işlemleri onaylanması sürecine destek vermiş olacaklar. Bundan dolayı da kripto kazanacaklar. Bu bayağı neye benziyor? Bir şirkete para yatırıyorsunuz, uzun süre orada tutuyorsunuz onu tıpkı hisse senedi gibi. Sonra bunu orada tuttuğun için ödüllendiriyorsunuz ve size bir kar payı veriliyor. Bu durumda Amerikan sermaye piyasası kurdun kanunlarına tabi oluyorsunuz. Yani birinci zayıflığı bu Ethereum'un, ikinci zayıflığı da aşırı merkezi olması. Özellikle Merge'den sonra bu merkezileşme daha da artmış durumda. Zaten Ethereum'un büyük patronları, büyük balinaları Ethereum'un yüzde ele yerine tutuyorlar. Ve bu staking işleminden dolayı staketen kazandıkları Ethereum'la daha da güçleri artacak gibi gözüküyor. Tabi bunun aksini savunanlar da var. Onu başka videolarda belki anlatırım ama şu anda öne çıkan görüş bu ve ben de açıkçası bu görüşe hak veriyorum. Ethereum dışındakilere zaten diyecek hiçbir şey yok. Onlar çok daha merkeziler. Hatta onların bir kısmı zaten Ethereum blockchain üzerinde çalışıyor. Onların hepsi birer menkul değer. Yani birisi bir değer yaratmak için paraya ihtiyacı var. Bu için hisse seni ihraç edebilirsin, Bona ihraç edebilirsin. Bunlar ne yapıyorlar? Kripto para ihraç ediyorlar. Sonra o kripto parayla ilgili bir faiz kazandırıyorlar karşı tarafı ve o kripto parayla ilgili bütün kanunları, kuralları yönetmekleri de kendileri koyuyorlar. İşte böyle baktığınızda Ethereum'un Amerikan Sermaye Piyasası Kurulu'ndan kaçabileceğini ben açıkçası hiç düşünmüyorum. Ve bu Ethereum yatırımcıları için hiç de iyi bir haber değil. Çünkü bir Amerikan vatandaşıysanız veya bir Amerikan yeşil kartınız falan varsa hiç fark etmez. Bundan sonra artık Ethereum'u öyle kafanıza göre bir borsada alıp satamayacaksınız. Ancak Amerikan Sermaye Piyasa Kurulu'nun onayladığı yerlerde bu işlemleri yapabileceksiniz. Araya bir broker sokmak zorunda kalacaksınız. Artı muhtemelen bundan dolayı Ethereum fonunun yöneticilere cezalar yağacak. Çünkü işlemlerin yasal olmadığını söylüyor olacaklar. Bir yandan da aslında kripto paranın en temel gücü olan kontrolün sizde olması meselesi de elinizden gidecek. Yani biz hep diyoruz ya cüzdan Cüzdanları, çekin, cüzdanları çekindiği bu durumda cüzdana falan çekemeyeceksiniz. O broker da, tıpkı bilse senedi gibi bunu tutmak zorunda kalacaksınız. E böyle bakınca tabi Ethereum'un geleceği için çok parlak değil. Elbette Ethereum piyasası sadece Amerikan yatırımcıdan oluşmuyor ama Amerikan yatırımcıdan oyundan çekilmesi durumda Ethereum değerinin kırılacağını öngörmek çok da zor değil. Tabi Ethereum Vakfı bu durumda bu kanunu mahkemeye, üst mahkemelere götürebilir ama bir büyük ihtimalle kaybederler. İkincisi bu mahkemeler uzun yıllar sürebilir. İşte Ripple'ın davası düşündeki uzun zamanda sürüyor. Burada da benzer bir şey yaşıyor olabilir. Yani her halükarda Ethereum yatırımcıları için haberler hiç iyi değil. Peki Bitcoin madenciliği ne? Onu niye böyle görmüyorlar? Çünkü oradaki düşünce şu, Bitcoin madencileri işin bir emek koyuyor, bir makine cihaz koyuyor. Yani bir yere para yatırıp oradan faiz bekleme durumları yok. Staking'e benzemiyor bu. Bu emeklerinin, bu yatırımlarının karşılığında oradan kripto kazanıyorlar. Bundan dolayı bu bir menkul değer değildir deniyor. Artı merkezi olmaması da, tabii tabi burada büyük avantaj. İşte böyle baktığımızda gidişat pek Ethereum'un lehine değil. Nitekim bu röportajda Cynthia Lumis dedi ki Bitcoin dışındaki diğer bütün kripto varlıklar birer menkul değere benziyorlar ve kanundaki kriterlere göre çoğu menkul değer kabul edecek gibi gözüküyor dedi. Yani bu tabi Ethereum'un fiyatını nasıl etkiler? Ethereum bu konuda mahkemeye giderse neler olur? Bunları bilmek çok zor. Bu kanunu hemen çıkarma bunu bilmek de çok zor. Ortalık bayağı karışık biliyorsunuz ama bunları size aktarmak zorunda hissettim kendimi. Ben kendi adıma neredeyse %100 Bitcoin'e geçmiş durumdayım. Aslında Ethereum'un yapabileceklerinin daha fazla olduğunu düşünüyorum blok blockchain'in çok değerli olduğunu düşünüyorum ve bir menkul değere dönüşse bile yararlı olacağını ve pek çok alanda kullanacağını düşünüyorum. Ama bu menkul değere dönüşme işi açıkçası biraz en azından kısa orta vadede fiyat üzerine ciddi bir baskı yaratacak gibi gözüküyor.